gerçekçi duruyor. Hayır Tiki, uğur böceği olduğum için Adrien veya bir başkasına aşık olamam. Mucizeleri bu yüzden kaybettim. Merhaba, ben Layla. Adını öğrenebilir miyim? Seni bulduğum uğur böceği. Midinetto Binge. Adrienak şimdiye kadar kara gelin mucizesine layık olduğunu fazlasıyla kanıttı. Mucizenin örnek taşıyıcısı oldum. Ama şimdi uğur böceği mucizesini geri verme vakti. Eğer bunu Emily'ye olan sevginden yapsaydım böyle bir delilik yapmazdım. İyiler hazır. Olamaz. Sana güveniyorum Natalie. Gücün artık benim.